Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bu videoyu yine son dakikaya bıraktım. O yüzden e, birazcık telaşlıyım. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Bugün başlıktan görebileceğiniz üzere Ekim favorilerini çekeceğim. Ekim çok çok yoğun bir aydı. Gerçekten uzun süredir bu kadar koşuşturma içerisinde olduğum bir ay yoktu yani. İstanbul'a gidip geldim... Belgesel çektik, dersler yoğunlaştı, zart rüt, rüt, o yüzden çok çok yoğundum. Sizin ekibiniz umarım iyi geçmiştir. Bugün başlıktan da anlayabileceğiniz üzere Ekim ayındaki birkaç favorimden bahsedeceğim. Lafı çok uzatmak istemiyorum, o yüzden hemen videoya geçelim. Öncelikle filmlerden başlamak istiyorum. İstanbul'a gidip geldim dediğim gibi ve bu seyahatim içerisinde Ankara'da iptal edilen film Ekimi film festivaline katıldım. Ee, çok güzel bir seçkisi vardı bu sene film hekiminin. Gerçekten fazla iyiydi. Ee, Ankara'ya gelemeyince o yüzden bayağı üzüldüm. İlki ve bu ayki favorim olan filmde After Sun. After Sun Allah. 2022 yapımı bir film ve yönetmen Charlotte Wells'in ilk filmi şöyle bir şey anlatıyor. After Sun bir tane genç baba ve kızının Türkiye'ye, Fethiye, Marmaris, o taraflardaki, Mula'daki tatilini anlatıyor böyle bir haftalık. Çok iyi. Gerçekten o kadar iyiydi ki bir kere Paul Meskel oynuyor. Paul Meskel, Normal People'dan bilebileceğiniz bir oyuncu. Normal People'da kanalı oynayan Paul Meskel burada da yine döktürmüş yani size öyle söyleyeyim. Gerçekten çok iyi bir oyuncu Paul Meskel. Gerçekten burada da aynı şekilde genç bir babayı oynuyor. 30 yaşına yeni girmiş bir baba. 12 yaşında bir kızı var. Ve bu bu arada gerçek hayat hikayesidir. Yönetmenin kendi babasıyla olan ilişkisini anlatıyor. Bir nevi en azından. Ya Türkiye'de geçiyor olması belki de beni bu kadar çok etkiledi. Çünkü ya, şöyle bir, hemen bir geri şey yapacağım. Ee, dediğim gibi ben bunu film ekibinde izledim. Ve film ekibinde Atlas Sineması... Beni o kadar rahatsız edecekti. ki fark ettim. Fikme kimindeki sinema salonlarından salonlardan biri Atlas Sineması, e, İstiklal'de olan ve o sahne e, o sinema salonu çok başka bir mevzu. Çok başka bir mevzu. Ve ben hafta sonu sadece orada gidebiliyordum. Tek bir günüm vardı bu arada festivale katılmak için. İşte gittim. Girdim salonuna salon müke mükemmel yani salon. O kadar iyi ki yani. Eğer İstanbul'daysanız ve sinemayı seviyorsanız Gerçekten Atlas Sineması'nda bir kere deneyimleyin. Gittim girdim içeri ve yerim o kadar güzellik, o kadar o kadar fazla ağladım ki yani bu filmde. Sonrasında Sinema Sosayeti'yle bizim Bilkent'teki sinema kulübüyle tekrardan izledim arkadaşlarımla beraber ve sonrasında da hani uzun bir süredir ilk defa bir film hakkında bu kadar tartıştığımızı hatırlıyorum. Hani ben ikinci kere izlediğim için böyle birkaç noktayı yakalamıştım. Onları arkadaşlarımla kaydettim. Onlar üzerine taçtık ve gerçekten çok çok iyi bir film. Manyak iyi bir film. 2022'nin bu film yani ya. Gerçekten hani bu sene ciddi bir şekilde bu kadar beğenerek izlediğim bir film olduğunu hatırlamıyorum. Çok çok iyi bir film ve hani Canan Erçetin Gamsız Hayat. Yani bunu diyorum eğer filmi izlediyseniz Canan Erçetin Gamsız Hayat of yani of sinemada izleyebilirsiniz. Çünkü çekimler de çok güzel. Yani gerçekten çekimler mesela izliyorum ve diyorum ki hani canım ülkem, canım vatanım, çok güzel ülkem o kadar güzel çekmişler ki tabi bu arada hani İngiliz'e zaten bizim ülke cennet. Ama bize de cennet. O yüzden hani genel olarak çok güzel çekmişlerdi ve çok beğendim. Ya eminim ki duymuşsunuzdur bu kadar iyi olduğunu falan filan ama bir Türk gözüyle siz de izleyin. Kesinlikle çok daha başka bir deneyiminiz olacak bence. Evet. Filmlerden bu kadardı. Evet, Ekim'den bu kadar. Şimdi sırada dizilere geçelim. Yani olmayan dizilere geçelim. Bu ay dizi izlemedim. Ya şey nedir öncesi? Dizi izlemek birazcık gözümde büyümeye başladı ne yalan söyleyeyim size. Çünkü bu ay dediğim gibi çok koşuşturma içerisindeydim. Şimdi kitaplara geçelim. Kitaplarda da çok hoş bir kitap var elimde. Bunu bana teyzem Amerika'dan getirdi ama bir şekilde bulabilirseniz bence genel olarak şu an günümüz modern zaman LGBT... En azından Amerika'daki LGBT deneyimini çok iyi açıklayan bir kitap. O da Felix Ever After diye bir kitap. Amerika'daki LGBT deneyimini çok iyi anlatıyor. Ve diyeceksiniz ki şimdi gerizekalı Zeynep. Amerika'daki LGBT deneyiminden mı artık. Herkesden onu anlatıyor. Ama bu birazcık farklı. <gülüyor> bu kitabı neden farklı anlatacağım? Ana karakter. Gay. Trans. Ve aynı zamanda... Sanırım siyahiydi değil mi? Ya siyahiydi ya da işte Güney Amerikalı, Metin Amerikalı yani. Bu deneyim mi hiç okumamıştım. Ne yalan söyleyeyim şimdi. Hani kitap New York'ta geçiyor. O yüzden hani bu konuların genel olarak tartışıldığı ve bu konulara genel olarak açık olan bir yerde geçiyor kitap. Bu insanın genel olarak yaşamın asıl deneyimlediğini çok iyi anlatıyor. Bence zaten yazarı da Aynı şekilde sanırım ama belki kendisi de queer bir siyahi yazar ee, en azından öyle anlıyorum buradan. Çocuk kitabı. Kesinlikle yetişkin kitabı olduğunu savunmuyorum. Günümüz Amerikasındaki LGBT gençliğinin neler yaşadığı, nasıl çelerde deneyimlediğini güzel anlatıyor kitap. Keşke aynısını Türkiye'de de görebilsek. Yani bu, bunu okurken direkt aklıma zaten o geldi. Yani keşke bunun gibi kitaplar, bunun aynısını demiyorum tabii ki de ama bunun gibi kitaplar Türk gençlerine de en azından yalnız olmadıklarını gösterebilse. Ee, aynı zamanda bu kitap romantik bir kitap bu arada. Birazcık <gülüyor> kitabın kendisinden de bahsedeyim. Felix'i anlatıyor. Felix'e karşı bir e, nefret söylemi işleniyor ve bununla boğuşurken aynı zamanda... İşte gençlik tabii mantıken yani işte aşık olmak istiyor şey yapmak istiyor çok tatlı bir kitaptı. Aynı zamanda Friends to Lovers var azıcık azıcık değil bayağı. Friends to Lovers var ve ben Friends to Lovers seven Friends to Lovers gördüğüm zaman höpleten bir insan olarak çok beğendim. Çok severek okudum. Çok tatlış bir kitaptı. Bu da bir rahat bir okuma. Kesinlikle öneririm. Evet bu da bu şekilde. Şimdi şarkılara geçelim. Bu ay çok fazla şarkı dinledim. Yani öyle böyle değil. Bir kere azıcık self promotion yapalım. Öncelikle iki tane çok sevdiğim sanatçının yeni albümleri çıktı. 5 Seconds of Summer grubunun Filesos Five albümü ve Taylor Taylor Alison Swift'in Midnight albümü. Onların ikisini de tepki gösterdim albümü ilk defa dinlediğim zaman. O yüzden onları buradan izleyebilirsiniz. Bence çok tatlış videolar oldu ama çok izlenmedi. O yüzden eğer izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Burada hani şarkıları dinletiyorum size ama orada daha görüşümü açıkladığım için. Neyse ya aynen öyle yani Dinler, izlerseniz çok mutlu olurum. Bu şarkıları ve daha fazlasını aşağıdaki playlistimden bulabilirsiniz. Spotify çalma listemden. Evet. Şimdi şarkılara geçelim. <gülüyor> Let's look at all the channel. I'm glad I stronger, Yazın The 1975 ile alakalı söylediğim her şeyi geri alıyorum. Çünkü bu albüm çok iyiydi. Fazla iyiydi. Gayet iyiydi. About You çok iyi bir şarkı. <gülüyor> Neyse o yüzden bayağı iyi albüm. Bayağı iyi albüm. O videoyu izlemek isterseniz de... E, videoyu izlemek isterseniz de o da buradan izleyebilirsiniz tekrardan. E, şimdi son kategoriye geçiyoruz zaten. Aynen. Yani erken geleceğim her şekilde. kalacağım zannetmiyorum da film ne kadar ona bakmam lazım. Sen bilirsin. E, burada bir yere gitti. Film bir buçuk saat hala. <gülüyor> Filmde Saygın Soysalı oynuyormuş. Evet. Ee, saygın Soysalı çok severim. Çok yakışıklı oluyorum beyefendi. Her neyse devam ediyorum. So devam ediyorum. Evet şimdi e, İstanbul, İtalya'dan İstanbul Konseyi demişken. E, Ekim ayındaki diğer şeyler kategorisine geçelim. E, diğer favorilerim olan şeyler. Bu kategori eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız diğer kategorileri sığdıramadım. Uymayan şeyleri bu kategoride anlatıyorum. O yüzden ilk anlatacağım şey de İstanbul'da olan 7 Ekim'de Menai Trust konseri. Menai Trust konserinde asla bu kadar eğleneceğimi düşünmemiştim. Çok chill, çok hatta uyku festivali gibi bir şey olacak gibi düşünmüştüm ama çok eğlenceliydi. Öncelikle Twitter'daki en eski arkadaşlarımdan biri olan Ceren'le gittim. Çok eğlenceliydi. Aynı zamanda bir arkadaşım Ozan da geldi. Ceren'in erasmus'ta tanıştığı insanlar falan da geldi. Yani genel olarak çok eğlenceliydi. Hiç bu kadar eğlenceliğimi düşünmemiştim. Men en grup direkt konfor salıyor. Tek bir enerji salıyorlar o da konfor. Yani gerçekten çok sakin bir gruptu ama çok tatlılardı. Özellikle solist Emma çok tatlıştı. Ve çok yakın analizdim bu arada. Söylemesi ayıp. Ama... Bence göz göze gelmedik bu arada bak. Genelde derim bence göz göze geldik diye ama bunda gelmediğimize inanıyorum o yüzden. Sonra dediğim gibi film ekimine gittim. Ee, i̇şte İstanbul'a gittiğim zaman Menai konseri için ertesi günde film ekimine gittim. Film ekiminin genel olarak şey nedir onun ismi? Buraya koymamın sebebi bu sene seçkisi gerçekten çok güzeldi. Bayağı iyiydi yani. Ankara'da olmaması beni gerçekten çok üzüdü Ve Atlas sineması çok iyiydi. Atlas sineması hayatımda gittiğim en güzel sinemalardan biri. Belki de en güzel sinema yani çok iyiydi. Gerçekten çok güzel bir sinema. Tekrardan diyeceğim ama eğer İstanbul'daysanız ve sinema severseniz kesinlikle uğrayın, kesinlikle gidin. Öyle bir liste çıkarabilirim biliyor musun? İstanbul'a kesinlikle gitmeniz gereken sinemalar diye. Her neyse bu da bu şekildeydi. Bu ay cadılar bayramını da kutladım. 31 Ekim'de. Okula Easy A filmindeki Olive karakteri gibi gittim. Ve birkaç kişi beni tanıdı. Dedi ki sen Easy A'deki kız gibi mi oldun? Dedi ben de dedim evet. O yüzden bir kere Egom'u inanılmaz yükselttikleri için o insanlara çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak da bence 2017'den beri kutluyorum ben bu bayramı. Cadılar Bayramı kariyerim boyunca yaptığım en iyi kostümdü. İki şey daha söylemek istiyorum. Öncelikle bir tanesi. Etinin bir tane çikolatalı gofreti var abi. Direkt hatta hani Ülker çikolatalı gofretin etit versiyonu ama eti versiyonu çok daha iyi. Ama hani gofreti, gofretin kendisi hoşbeş gofretinden yapılıyormuş. O yüzden bu ay full ondan yedim yani otomatta 4 lira verip servet kazandırdım yani bizim okuldaki otomata yani öyle diyeyim size çok iyiydi bayağı iyiydi. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Quick China'yı da önerebilirim. Quick China'ya gittim ben. Bunu ben geçen ayda söyledim sanırım. Bunun bu arada Asya mutfağıyla ne alakası var bilmiyorum ama e, orman meyveli limonata içtim tamam mı? Abi ve hayatımda içtiğim en güzel şeylerden biriydi. Ice-T şeftaliyle kapışır demek istemiyorum çünkü sadece bir kere içtim ve bir kere daha gidip içmem lazım ama o an yaşadığım duygular... İnanamadım. Çok iyiydi. Fazla iyiydi. Quick China'ya gidip orman meyveli limonata söylüyorsunuz benim için. Yani gerçekten çok çok iyiydi. Çok pahalıydı bu arada. O limonataya o kadar para verdiğime çok üzülüyorum ama fazla iyiydi. O yüzden ayda yılda bir gidip içeceğim yani. 40 lira gibi bir şeydi bir limonata olsun. Evet bu aylık benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı beğenmişsinizdir lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi eğer izleyebilirsiniz, ilginiz çekerse, albüm reaksiyonlarımı izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü en fazla efor sarf ettiğim videolardan biri o ve çok az izlendi. O yüzden gerçekten çok mutlu olurum eğer bir gidip bakarsanız. İnstagramımı Takip ederseniz de çok sevinirim. Evet. Bu da bu şekilde. Instagram'da takip edin lütfen. Bir sürü şey paylaşıyorum Instagram'ımla şu sıralar. Instagram fenomeni olma yolundayım. Değilim. Bu kadar. Evet. Bu kadar. Ee, şimdilik gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bu videoyu. Görüşürüz. Hoşça kalın.